Türkiye'nin en tarafsız. Ana Haber karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Ana Haber başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda. <gülüyor> Görünüş kan... <gülüyor> gelişmeleri serçimi paylaşacağız benim. Ana Haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir hatırlatacak olursak. Öncelikle non olayda yayındayız efendim, non olay kanalımız. Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar. olar no, like batlerimiz gibi yayındayız. Olar no, like batlerimiz. TV işte yayındayız efendim. TV kanalımız Tarık Haber Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz. Sosyal cevap Tarık Haber. Pinterest Tarık Haber, Ok Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, TV Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber. Tam Tarık Haber kanalımız, Tarık Haber TV'de, Tarık Haber Radyo'da, Prime TV'de, YouTube'da Tarık Haber TV'de, eğer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımıza şöyle bir bakacak olursak. Eee, Pigo Live'ta yayındayız. Pigo Live kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Uçanlı yayında, yayındayız efendim. Uçanlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Lüke'de yayındayız. Like kanalımız Tar Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz ve Buzkes'te yayındayız. Buzkes kanalımız Tar Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve ilk haberimize geçiyoruz. Son başkalarında haberleri Afat Başkanı Yunus Sedem haberine göre Afat Başkanı Açkan Yunus, tekrar Karaman Barış iki büyük depreme ilişkin yapılan çalışmalar paylaştı. Ama evet. bu sayısının 44.374'e yükseldiğini duyuyoruz. Sizler ayrıca Afet tarafından deprem bölgesinde 287 tane çadır kendi kurulduğunu ve 10 üzerinde konteyner kurulumunun ise devam ettiğini bildi. 26 Şubat 2023-18-23 son güncelleme 26 Şubat 2023 19:37. Son dakika haberine göre AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreme ilişkin yapılan çalışmaları paylaştı. AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Yunus Sezer, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44.374'e yükseldiğini duyurdu. Sezer ayrıca, AFAD tarafından deprem bölgesinde 287 tane çatırkent kurulduğunu ve 10 binin üzerinde konteyner kurulumunun ise devam ettiğini bildirdi. Takip et. Son dakika haberi, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli ve 10.000'iyle etkileyen depremlere dair son durumu paylaşmak için AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Sezer, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44.374 olduğunu açıkladı. Depremlerin ardından şu ana kadar 10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleştiğini bildiren Sezer, bölgede 21 bine yakın binada araman kurtarma çalışmaları tamamlandı. Şu anda tamamen enkaz kaldırma çalışmalarına yoğunlaşmış durumdayız. İyileştirme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bütün adımlar hayatın bir an önce normalleşmesi adına yapılmaktadır. Maalesef bu süreç içerisinde 44.374 insanımızı kaybetmiş durumdayız diye konuştu. 94 yıllık Alman köprüsü depremde yıkılmadı. Sezar, şu anda 8.182 arama, kurtarma personelinin bölgedeki çalışmalara eşlik ettiğini, uluslararası arama, kurtarmadan da şu anda 1.180 personelin insani yardım faaliyetlerine destek verdiğini duyurdu. Afet bölgesindeki enkaz kaldırma çalışmalarında faaliyet gösteren iş makinelerinin sayısı hakkında bilgi veren Sezer, şu anda 12.171 iş makinesi bölgede aktif bir şekilde bulunmaktadır. Hava araçlarını yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Deprem bölgesindeki en ücra köşelere kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda 78 uçak, 116 helikopterle 13.771 sefer düzenlenmiş durumda diye açıklama yaptı. 1.531 binası, 283 vatandaşımız afet bölgelerinde misafir edilmektedir. Barınma ile ilgili günlük ortalama 10 bin üzerinde çadırın bölgesi bariyle tespit edilmiş ve 97 isimde altyapı çalışmaları devam ediyor. Hatta 4 tanesi de dün itibariyle bitirildi. Bölgede 10 binin üzerinde konteyner kurulun çalışmaları devam ediyor. 1.531.283 vatandaşımız afet bölgelerinde misafir edilmektedir. Afet bölgesi dışında tahliye ettiğimiz 563 bin de vatandaşımız var tahliye edilen vatandaşlarımızdan 334.321 kıyafet bölgesi dışında misafir edilmeye devam edilmektedir, dedi. Depremzede vatandaşlara yönelik psikososyal destek faaliyetinin devam ettiğini açıklayan Sezer, şu anda bölgede 7.327 personelin çalışmalarını sürdürdüğünü ve yaklaşık 1 milyon kişiye psikososyal destek verildiğini aktardı. 918 binası vatandaşlarımıza ödemeler yapıldı. Nakdi yardımlar konusunda ise Sezer, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla beraber 10.000 lira ödeme yapılması kararlaştırılmıştı ve 918.000 vatandaşlarımıza o ödemeler yapıldı. E-Devlet üzerinden bunları kontrol edebilirler. Bu ödemeler hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine taşınma yardımı ve kira yardımları ile ilgili hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. E-Devlet üzerinden başvurular alınarak değerlendirme süreci devam ediyor. Yakın bir zaman içerisinde ödemeler başlayacaktır, ifadelerini kullandı. DHA. Ki için korkutan deprem tahmini. Olağan ülkelerimiz devam ediyor. Dert dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Mayıs bir şey. Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den korkutan deprem tahmini geldi. şehrin yüzde 60 70ini bırakmaz dedi. Manisa Bülşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Maraş Merkezi meydana gelen deprem felaketinin tüm Türkiye'yi derinden yaraladığını belirterek korkutan bir tahminde bulundu. 30 senelik, 40 senelik, 50 senelik binaların o günün şartlarında ne şekilde yapıldığını tepimiz biliyoruz diyen Ergün, bugün Manisa Merkezi'nde bunu bazı aldığımızda Allah korusun bu şiddete bir depremle İzmir'in yarısını bırakır, ne Manisa'nın %60'ını, 70'ini bırakır ifadelerini kullandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den korkutan deprem tahmini. Şevrin %60, 70'ini bırakmaz. 26 Şubat 2023-16.45 son güncelleme, 26 Şubat 2023-17.01. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketlerinin tüm Türkiye'yi derinden yaraladığını belirterek korkutan bir tahminde bulundu. 30 senelik, 40 senelik, 50 senelik binaların o günün şartlarında ne şekilde yapıldığını hepimiz biliyoruz, diyen Ergün, Bugün, Manisa merkezinde bunu baz aldığımızda Allah korusun bu şiddette bir deprem ne İzmir'in yarısını bırakır ne Manisa'nın %60'ını 70'ini bırakır, ifadelerini kullandı. Takip et. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cüneyt Dosuner ve yönetimini ziyaret etti. Başkan Ergün'e ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgül'ü, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Palabıyık eşlik etti. Başkan Ergün, İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olması dileklerini iletirken başarılar diledi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yapılan ve planlanan yardımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan yardımların devam edeceğini söyleyen Başkan Ergün, hayatını kaybedenlere yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Belediye Başkanı Cengiz Ergün Parti Teşkilatı ile de bir araya geldi. Ne İzmir'in yarısını bırakır ne Manisa'nın %60-170'ini bırakır. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketlerinin tüm Türkiye'yi derinden yaraladığını belirten Ergün, Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Devletimiz güçlüdür, el birliğiyle hep beraber bunun da üstesinden geleceğimize inancımız sonsuz. Binlerce insanımızı kaybetmiş olmamız bizim için büyük bir acı. Bu sadece o bölgedeki illerimizin değil, 81 ilimizin de gerçeği. Tabii ki yılların getirdiği bir birikim var. Otuz senelik, 40 senelik, 50 senelik binaların o günün şartlarında ne şekilde yapıldığını hepimiz biliyoruz. Rabbim diğer şehirlerimize böyle bir acı göstermesin. Bugün Manisa merkezinde bunu baz aldığımızda Allah korusun bu şiddette bir deprem ne İzmir'in yarısını bırakır ne Manisa'nın yüzde altmışını yetmişliğini bırakır. Ama bundan sonraki süreç için iyi bir planlamanın başlangıcını geçtiğimiz hafta içerisinde verdik. Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü hocalarımızla bir komisyon oluşturduk. Komisyonun çalışmalarını başlattık. Şehir, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünü dahil ederek hatta inşaat mühendisleri odasından da destek alarak el birliğiyle Manisa'nın röntgenini çekme noktasında çalışmalara başladık. Dün de yaptığımız görüşmelerde belli başlıklar belirlendi. Bu başlıklar nezdinde tamamen büyük şehrin imkanları dahilinde ücretlerini ödemek suretiyle bir master planını hayata geçirelim düşüncesindeyiz. Tabii ki sadece röntgen çekmek değil, bundan sonraki süreçlerde bu inşaatların planlı bir şekilde yapımlarındaki kontrol ve takip de çok önemli. Yapı denetimlerinin burada kanun nezdindeki yetkilerini kullanması gibi birçok madde var. Bu dönüşüm kolay değil. Her şeyden önce insanların evini yıkması ve bunun karşılığında binlerce insanın da kiraya çıkması gibi getirdiği konular var. Bir iki senede olacak şeyler değil. Süreç içerisinde çözülecek ifadelerini kullandı. İdhaf. Bir il için daha korkutamıyorum. Büyük bir deprem bekleniyor. Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Görelimlerin dikkatini çektiği Adıyaman'daki 94 yıllık Alman köprüsü yıkılmadı. Karaman Maraş'ta meydana gelen ve 11 şehri etkileyen deprem felaketinin ardından Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Adıyaman'da ise deprem sonrası bir köprü dikkatleri çekti. 1929 yılında inşa edilen Alman Köprüsü 11 ile etkileyen depremlerde yıkılmaz. Köprünün sadece ayaklarında çatlamaların meydana geldiği görüldü. Görenlerin dikkatini çekti. Adıyaman'daki 94 yıllık Alman Köprüsü depremde yıkılmadı.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 Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Alman Köprüsü, 11 ile etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmadı. Sultan II. Abdülhamid'in Bağdat Demiryolu projesinde Almanlar tarafından 1929 yılında inşa edilen tarihi Alman Köprüsü'nün deprem felaketinde ayaklarında çatlamalar oldu. Toplam 280 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekliğinde, 12 ayak ve 7 kemeri bulunan tarihi köprünün ayaktaki hali dikkati çekti. DHA Bunlar ilgini çekebilir. haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre tarih görüntüler meydana geldi. Beşiktaş-Antalya spor maçında herkesi duygulandıran dakika 4 oynaydı. Bu oyuncak sana arkadaşım kampanyasıyla sağ doldu taştı. Türkiye 6 Şubat tarihinde merkez üstü Karamanmaraş olan iki büyük depremle sarsılmıştı. Yıkılan binalar sonucu binlerce yatandaşımız hayatını kaybederken birçok kişi dışarıda kalmıştı. Felaket sonrası birlik olan spor camiasının Beşiktaş ise Antalya Spor'da oynanan maçın 4. dakikasının 17. saniyesinde bu oyuncak San Arkadaşım kampanyasını devreye soktu ve sahaya at, atkı, bere ve periş oyuncaklar atıldı. işleri detaylılar. Son dakika tarihi görüntüler. Beşiktaş, Antalya spor maçında herkesi duygulandıran dakika 4.17. Bu oyuncak sana arkadaşım kampanyasıyla sağ kenara doldu taştı. 26 Şubat 2023 18.45 son güncelleme, 26 Şubat 2023 19.24. Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üstü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsılmıştı. Yıkılan binalar sonucu binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken birçok kişi dışarıda kalmıştı. Felaket sonrası birlik olan spor camiasından Beşiktaş ise Antalya Spor ile oynanan maçın 4. dakikasının 17. saniyesinde bu oyuncak sana arkadaşım kampanyasını devreye soktu ve sahaya atkı, bere ve pelüş oyuncaklar atıldı. İşte detaylar. Takip et. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrası Türkiye yasab olmuştu 11'li etkileyen felakette yıkılan binalar sonucunda binlerce vatandaşımız yaşamını yitirirken, birçok kişi evlerinden ayrı kalmıştı. Afet bölgesindeki çadırlarda ikamet eden vatandaşlara ülkenin dört bir yanından yardımlar gitmeye devam ediyordu. Spor camiası da depremler sonrasında birlik olmuş ve yardım tırlarını bölgeye göndermişti. Kampanya düzenleyen kulüpler arasında yer alan Beşiktaş'ta Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasının ertelenme maçında Fraportav Antalya Spor ile karşı karşıya geldi. Bu oyuncak sana arkadaşım. Siyah, beyazlılar maçtan önce bu oyuncak sana arkadaşım kampanyasının müsabakada uygulanacağını açıklamıştı. Saha kenarına atıldı. Mütçe tribünde takip eden taraftarlar karşılaşmanın 4. dakikasının 17. saniyesinde koltuklarda yer alan oyuncakları ve ellerinde bulunan atkı ile bereleri sahaya atarak kampanyayı gerçekleştirdi. Futbolcular alkışladı. Futbolcular, taraftarların bu hareketine alkışlarla karşılık verdi. Bu esnada ise Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı çalındı. Cenk Tosun ve Makım'ın duygu dolu anları. Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun ve Alevandrum abim, oyuncak ve eşyaların sahaya atıldığı esnada gözyaşlarına hakim olamadı. Afet bölgesine gidecek. Beşiktaş, yaşanan felaketten etkilenen depremzede çocuklara moral vermek amacıyla sahaya atılan peliş oyuncak, vere ve atkıların afet bölgesine gönderileceğini duyurdu. Bunlar. Al haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saatler bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakan Özer duyurdu o okulların açılış tarihi ertelendi değerli izleyenler Son dakika haberine göre Bakan Özer duyurdu Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart'ta erteliyoruz dedi. Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Adana'da yaptığı açıklamada yeni gelişmeyi duyurdu. Bakan Özer Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Adana'da eğitim öğretimi başlama tarihinin 13 Mart'ta ertelendiğini açıkladı. Özer konuşmasında Yeni verilere bel göre Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart tarihine kadar erteliyoruz dedi. Deprem bölgesindeki okulların açılış tarihine ilgili önceki açıklamada illerin 3 kategoriye ayrıldığı söylenmiş. Adana için ise 1 Mart tarihi verilmişti. Son dakika bakan özel diyordu. Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart erteliyoruz. 26 Şubat 2023-15.45 son güncelleme 26 Şubat 2023-16.35 Son dakika haberi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'da yaptığı açıklamada yeni gelişmeyi duyurdu. Bakan Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da eğitim ve öğretine başlama tarihinin 13 Mart'a ertelendiğini açıkladı. Özer konuşmasında, yeni verilere göre Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart tarihine kadar erteliyoruz dedi. Deprem bölgesindeki okulların açılış tarihiyle ilgili önceki açıklamada illerin 3 kategoriye ayrıldığı söylenmiş, Adana için de 1 Mart tarihi verilmişti. Takip et. Son dakika haberi, Adana'da okullar ne zaman açılacak? Daha önce Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından, deprem bölgesi olan Adana'da okulların açılacağı tarih 1 Mart olarak açıklanmıştı. Ancak Adana'da okulların eğitim öğretime başlangıç tarihiyle ilgili yeni bir gelişme oldu. Gelişmeyi Bakan Özer duyurdu. Özer, açıklamasında Adana'da 1 Mart itibarıyla eğitime başlayacağımızı açıklamıştık. Başlangıç tarihini 13 Mart'a ertelemiş bulunuyoruz, dedi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları. Çocuklarımıza verdiğimiz desteklerde şu ana kadar hiçbir kesinti olmadı. Özer, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında 71 ilde eğitim öğretimi 20 Şubat'ta başlattıklarını anımsattı. 10 ilde de eğitimi normalleştirmek için çalıştıklarını ifade eden Özel, şu anda 10 ilde eğitim öğretime ara verilmiş olsa hiç çadırlarda, konteynerlerde, prefabrik okullarda çocuklarımıza verdiğimiz desteklerde şu ana kadar hiçbir kesinti olmadı. Önceliğimiz sıklıkla ifade ettiğiniz gibi müfredata dayalı eğitim değil bu 10 ilde. Çocuklarımızı düşünüyoruz, çocuklarımızın psikososyal, duygusal sağlamlıklarına destek vermek için tüm arkadaşlarımız da sahadayız dedi. Özer, 10 ildeki eğitim çalışmaları hakkında bilgiler vererek şöyle konuştu: Bu kapsamda 10 ilde, her ne kadar eğitim öğretime şu an itibarıyla ara verilmiş olsak bile her şart altında eğitime devam yaklaşımıyla 416 psikososyal destek çadırı kurduk. Çadır bölgelerinin tamamında psikososyal destek çadırlarında okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, çocuklarımıza sürekli etkinlikler düzenleyerek onların travmaları atlatmalarına destek oluyorlar. Yine 131 okul öncesi çadır ve konteynerle de eğitim öğretime destek vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda yine 18 ilkokul kurduk çadırlarda, konteynerlerde 12 ortaokul kurduk. Bir de ilk kez Malatya'da 1000 kişinin olduğu konteyner kentte prefabrik okul kurduk. Şu anda orada da yine müfredata dayalı değil, öğrencilerin psikososyal sağlamlığını desteklemek için öğretmenlerimiz eğitim vermeye devam ediyorlar. Yine bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı ile Mehmetçik okullarını da devreye soktuk hızlı bir şekilde. Bu hafta içerisinde de İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımızla birlikte yeni okulları kurmaya devam edeceğiz. TRT EBA izlenebilmesi için konteynerlere televizyon. Bakan Özel, konteyner kentlerde prefabrik okulları kurmak için tüm imkanları seferdar ettiklerini dile getirerek, konteyner kentlerde sadece prefabrik okulları değil, bakanlık olarak televizyonda kuruyoruz. Öğrencilerin TRT-EBA'yı takip edebilme imkanına kavuşmaları için, diye konuştu. LGS'ye girecek 8. sınıf öğrencileri ile YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerinin durumu hakkında sorular geldiğini ifade eden Özel, bu öğrenciler için ilk adım olarak 2. dönemin konularını sınav kapsamından çıkarttıklarını açıkladıklarını anımsattı. Özel, bir Mart itibariyle bu öğrencilerimizi sınava hazırlamak için 510 noktada destekleme yetiştirme kurslarını hizmet alacağız. Böylece bu çocuklarımızın sınava hazırlanmasında Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz, ifadesini kullandı. Adana'da okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer, 10 ilde çok dinamik bir süreç yaşadıklarını, her geçen gün değişen verilere göre kararlarını güncellediklerini belirtti. Daha önce Adana'da 1 Mart'ta eğitim ve öğretime başlanacağını açıkladıklarını anımsatan Özer, bu başlangıç tarihini yeni verilere göre 13 Mart tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Yani 13 Mart tarihinde yeni verilere göre tekrar verileri güncelleyerek inşallah durumu tekrar kamuoyuyla paylaşacağız, dedi. Toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarayeroğlu, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru ve AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile diğer ilgililerde yer aldı. Anadolu Ajansı Deprem bölgesinde okulların açılacağı tarihler belli oldu. İller 3 kategoriye ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Bakan Özer, deprem bölgesindeki okulların açılış tarihiyle ilgili açıklama yapmıştı. Valiler, İl Milli Eğitim Müdürleri ile kapsamlı bir değerlendirme sonrasında 10 ile 3 kategoriye ayırdıklarını açıklayan Bakan Özel, şunları kaydetmişti. 1. kategoride Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibariyle eğitim öğretime başlıyoruz. 2. kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz. Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar verdiğimiz eğitim öğretime ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz. Bunlar ilgini çekebilir. Değişim iyi uykuyla başlıyor. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Deprem 3. günü Kızılay Abba çadır sattı iddiası Haruk Levent ve Kızılay Başkanı Doktor Kerem Kınıktan açıklamalar peş peşe geldi. Karmamar depremlerinin 3. gününde Kızılay Şark Şark Levent'in yönettiği Abba Derneği'ne 46 milyon liralık karşılığında çadır sattı öne sürüldü. İddialar gündeme bomba gibi düşünce Haruk Levent ve Kızılay Başkanı Doktor Kerem Kınıktan peş peşe açıklamalar geldi. Depremin üçüncü günü Kızılay Ahbap'a çadır sattığı iddiası. Haluk Levent ve Kızılay Başkanı Doktor Kerem Kınık'tan açıklamalar peş peşe geldi. 26 Şubat 2023-11.41 son güncelleme, 26 Şubat 2023-13.43. Kahramanmaraş depremlerinin üçüncü gününde Kızılay'ın şarkıcı Haluk Levent'in yönettiği Ahbap Derneği'ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı öne sürüldü. İddialar gündeme bomba gibi düşünce Haluk Levent ve Kızılay Başkanı Doktor Kerem Kınık'tan peş peşe açıklamalar geldi. Takip et. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında barınma sorunları sık sık gündeme geliyor. Kızılay'a çadır eleştirileri yönetilirken Kızılay'ın şarkıcı Haluk Levent'in yönettiği Ahbap Derneği'ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı öne sürüldü. Kızılay, alışverişin, afet barınma ihtiyacının bir an önce çözülmesi için yapıldığını, çadır üretiminin devamını sağlamak amacıyla da ham madde bedelinin kabul edildiğini bildirdi. Haluk Levent ise sosyal medyadan açıklama yaptı. Levent, biz o akşam herkes can derdinde soğuktan donarken, bu çadırları satın almalı mıyız ya da almamalı mıyız, lüksüne sahip değildik olamazdık da. Ve satın alıp bölgeye gönderdik. Yaptığımız her işlem kanuni ve doğru dedi. Levent açıklamasının devamında sonra öğrendik. Kızılay çadır ve tekstil aşe Kızılay'ın alt iştiraki olan tüzel kişilikmiş. Kızılay da bu şirketten çadırları faturalı satın alıyorlarmış Ahbap'ta aynı yöntemle toplanan bağışlarla bu şirketten satın alma gerçekleştirmiştir. Zaten sitelerinde açıklama bulunuyor. Ve Kızılay yetkilileri bana bu toplanan paralarla ham madde ve kumaş satın alınıp tekrar çadır üretilip vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılıyor dediler dedi. Ahbap tek tek açıkladı. Ahbaptan yapılan açıklamada ise şunlar söylendi. 6 Şubat 2023 günü ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve toplam 10 ile etkileyen deprem nedeniyle depremden zarar gören vatandaşlarımızın çadır ihtiyacını karşılayabilmek için tüm ülke seferber olmuş, derneğimizde tüm ülke çapında çadır üreten firmalar ile temasa geçmiştir. Ancak depremin 10 ile etkilemesi ve yıkımın olağanüstü düzeyde olması nedeniyle ülkemizdeki tüm çadır üreticilerinin mevcut stokları vatandaşlarımızın mağduriyetlerini karşılayamamıştır. O tarihte iletişime geçtiğimiz firmalarda hemen o sabah deprem bölgesine gönderebileceğimiz çadırlar yoktu. En erken bir hafta içinde yetiştireceklerdi. Bağış kampanyası sonrası görüntülendi. Olaylarla alakalı konuşmak istemiyorum. Sözleşmeyi hemen yaptık. Arkadaşlarımız, Kızılay'ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil Ağşey ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik. Çadırlar iki bölgeden gelecekti. Erzincan'dan 1232 adet, 8 tır çadır öncelikle en yakın şehirler olan Adıyaman ve Kahramanmaraş'a, Ankara'dan da 918 adet, 8 tır çadır hataya gönderilmek üzere 10 Şubat'ta yüklendi ve aynı gece dağıtıldı. Kızılay'dan da açıklama geldi. Kızılay Başkanı Doktor Kerem Kınık'tan gündem olan çadır satışı ile ilgili açıklama geldi. Kınık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Kızılay Çadır, Türkiye Kızılay Cemiyeti'nin bir iştirakidir ve 12 ay kesintisiz üretim yapan dünyanın sayılı afet çadırı üreticilerinden biridir. Öncelikle Kızılay'ın tam çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti eder. Ayrıca, barınma hizmet kümesi sorumlusu olan AFAD'ın kendisinden tedarik etmek için sipariş verdiği sayıda çadırı istenilen zamanda imal eder. Sağlık Bakanlığı, MSB gibi kamu kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların taleplerini üretir. Satışlardan elde ettiği gelirleri Kızılay'a aktarır, Kızılay'da afetler için gerekli olan çadır ve sahil insani yardım malzemelerini ürettirerek depolar ve ihtiyaç anında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtır. Yurtdışı için üretilmişti. Ahbap Derneği'de Kızılay'ın yurtdışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2050 çadırı afetin ilk günlerinde Kızılay çadırdan maliyetine tedarik ederek afadın gösterdiği yere sevk edip depremzedelerin hizmetine sunmuştur. Kızılay Çadır Tekstil AŞ'de Ahbap Derneği'nden aldığı kaynağı çadır hammat tedari için ayırmış ve üretilecek çadırları da Kızılay aracılığı ile ücretsiz olarak deprenzedelerin istifadesi için planlamıştır. Kızılay Çadır Tekstil Anonim Şirketi gerek günlük bin çadır imali gerekse ithalat ve yurt içi fason imalat ile afada barınma desteği vermeye devam etmektedir. Ahlaki ve yasaldır. Ahbap ve Kızılay'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir. Şu anda kadar AFAD 337 binası çadır kurdu. Şimdiye kadar Afet bölgesinde AFAD 337 bin 727 çadır kurmuş ve ilave 100 bin çadırı da kurmaya devam etmektedir. Kızılayoz kapasitesini 54.070 AFAD'a teslim etmiş ve tesislerinde AFAD için imalata kesintisiz devam etmektedir. Çadır kentlerde 1.350.908 vatandaşımız barınmaktadır. Bunlar ilgini çekebilir. Ona haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimizde geçiyoruz. Süyler diken diken oldu. Beşiktaş'la Cenk Tosun ve Aleksandor Makim aldı. Süper Ligi'nin erteleme mücadelesine Beşiktaş'la Antalya'sı bu karşı karşıya geldi. Mücadelede refleksiyeler unutulmazken Beşiktaş taraftarlarının dördüncü dakikada sahaya oyuncakları atması ardından Cenk Tosun ve Aleksandor Makim gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar. Süyler diken diken. Beşiktaş'ta da Cenk Tosun ve Alevandrum ağladı. 26 Şubat 2023-1936 son güncelleme, 26 Şubat 2023-1936. Süper Lig'in erteleme mücadelesinde Beşiktaş ile Antalya Spor karşı karşıya geldi. Mücadelede depremzedeler unutulmazken, Beşiktaş taraftarlarının 4. dakikada sahaya oyuncakları atmasının ardından Cenk Tosun ve Alevandrum Avim gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar. Takip et. Türkiye. Yaş 32 pozisyon forvet. Oynadığı takım Beşiktaş. Tüm istatistikler için tıklayın. Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan ancak iki kez ertelenen maçta Beşiktaş sahasında Antalya Sporu konuk etti. Vodafone Park'taki müsabakada depremzedeler unutulmazken duygusal anlar da yaşandı. Peluş oyuncaklar sahaya atıldı. Beşiktaşlı taraftarlar stadyuma peluş oyuncaklarla geldi. Siyah beyazlılar maçın 4 dakika 17. saniyesinde yanlarında getirdikleri peluş oyuncakları sahaya fırlattı. Ceyandan atkı, mont gibi ürünlerde sahaya fırlatılan diğer envanterler oldu. Beşiktaş kulübünün peluş oyuncak ve diğer malzemeleri depremzedelere göndereceği öğrenildi. Herkesi duygulandıran dakika 4.17. Saha kenarı doldu taştı. Cenk Tosun ve Malım ağladı. Herkesin tüylerini diken diken eden o anlarda stadyumda, memleketin şarkısı çalındı. Bu sırada Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile siyah beyazlıların Gaziantep FK'dan kadrosuna kattığı Alevandrum Avim'de tribünde duygu dolu anlar yaşadı. Bunlar ilgini çekebilir. Diriklör Soluş'un terleme karşı trolyon %19 indirim fırsatıyla, dermo ile. Lider marka Natro ile... Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Bugün dolar 18,ül 88'e yükselişle kapattı. Euro 19,91, 6,099,39'a Borsa günü 5.59'a düştü ve Bitcoin 23.861'e günü yükselişle kapattı. MHP'li Devlet Bahçeli Beştaş üyeliğinden ayrıldı değerli izleyenler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştaş Antalya Spor Maçı'ndaki hükümet istifa tedavratları nedeniyle Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı. 26 Şubat 2023 21.31. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beşiktaş-Kantarya Spor maçındaki hükümet istifa tezahüratları nedeniyle Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarındaki Hükümet istifa Tezahüratlarından Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Maçların seyircisiz oynanmasına yönelik çağrıda bulunan Bahçeli, bu paylaşımın ardından Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Maçlar seyircisiz oynansın. Devlet Bahçeli, maçların seyircisiz oynanmasına yönelik bir çağrıda bulundu. Bahçeli, yaşanan olayların ardından futbol camiasına, bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir, açıklamasıyla çağrı yaptı. Kulüp üyeliğinden istifa etti. Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Bahçeli, bu çağrının ardından Beşiktaş Kulübü üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bine aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynan Beşiktaş şefi, Fraportav Antalya Spor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş Şehir Üyeli'nden bugün itibariyle ayrılmıştır. İfadeleri yer aldı. Yorumlar. 500. Beşiktaş ile Antalya Spor Süper... Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi için CHP'den Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildi değerli izleyenler. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda gerçekleşen grup toplantısından dikkat çeken bir karar çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu adına Kılıçdaroğlu oy birliğiyle yetkilendirilmiş. Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi için CHP'den Kılıçdaroğlu'na tam yetki. 26 Şubat 2023-21.33. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında gerçekleştirilen grup toplantısından dikkat çeken bir karar çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda CHP Türkiye Büyük Millet Meklisi grubu adına Kılıçdaroğlu, oy birliğiyle yetkilendirildi. CHP Grup Toplantısı, Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında, parti genel merkezinde basına kapalı yapıldı. Toplantı sonrası CHP Grup Başkan Vekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç basın açıklaması yaptı. 110 Vekil Deprem Bölgesinden bağlandı. Özel, CHP Meclis grubunun 9 Şubat'taki kapalı grup toplantısına davet edildiğini, Kahramanmaraş merkezi depremler nedeniyle bu toplantının ertelendiğini hatırlattı. Söz konusu toplantının Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün yapılmasına karar verildiğini belirten Özel, CHP 110 milletvekilinin deprem bölgesinde görevli olduğunu ve toplantıya çevrimiçi katılarak görüşlerini bildirdiğini söyledi. Deprem bölgesindeki faaliyetler ele alındı. Özel, toplantıda CHP'nin deprem bölgesinde yürüttüğü faaliyetlerin ele alındığını ifade etti. Milletvekillerinin deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptığını, yaklaşan seçimler ve Cumhurbaşkanı adayının tespit yöntemi konusunda görüşlerini dile getirdiğini anlatan Özel, şöyle konuştu. Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz haklarını kullandılar. Kendileri aday belirleme noktasında, 3 grup başkan vekilinin imzasıyla paylaşacağımız metin üzerinde ortaklaştılar. Kendileri metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar. Ancak bu aşamada Sayın Genel Başkanımızın Altılı Masa'nın ortak iradesine vurgu ve bizim Altılı Masa'dan belirlenecek adayın Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olması noktasındaki kararlılıkla bizlere çizdiği çerçeve üzerine metni sizlerle paylaşıyorum. CHP adına karar alma yetkisi Kılıçdaroğlu'nda. CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Grup Bildirisini okuyan Özel, CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu olarak 26 Şubat 2023 günü saat 10.00'da olan üstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar alma konusunda, oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir, diye konuştu. Çalışmalar, yetki belgesi çerçevesinde sürdürülecek. Bildirinin grup içi yönetmeliği, anayasanın seçim kanunları ve siyasetin gerektirdiği tüm ihtiyaca cevap verecek şekilde kaleme alındığını ifade eden Özel, milletvekillerinin toplantı sırasında beyanlarıyla ortaklaşıldığını ve grubu temsilen 3 grup başkan vekili tarafından imza altına alındığını kaydetti. Özel, bundan sonra çalışmalar bu yetki belgesi çerçevesinde sürdürülecektir. Alınan karar, bütün yaşadığımız yasa ve büyük üzüntüye rağmen Türkiye'nin şehirlerinin yıkılmadığı, ekonomisinin, sağlık sisteminin çökmediği yıkılmaz bir Türkiye'nin inşası için grubumuz tarafından umutla karşılanmış, Türkiye'ye de umut olacağı değerlendirilmiştir, şeklinde konuştu. Kaynak Anadolu Ajansı Yorumlar 500 CHP grubundan kılıçlar olma Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki Kılıçdaroğlu, Erdoğan ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saatte bu ekranlardayısı diğer haberimize geçiyor Ve Beşiktaş ile Antalyaspor Süper Lig'deki erteleme maçında golçsüz berabere kaldı. Süper Lig'in 14. hafta maçında Beşiktaş sağa Antalyasporla karşı karşıya geldi. Saat 19'da başlayan mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetti. Bol pozisyonun olduğu ve son dakikada Tosun'un penaltı kaçırdığı mücadelede golçsüz çıkmadı. Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı. Beşiktaş ile Antalya Spor Süper Lig'deki erteleme maçında golsüz berabere kaldı. 26 Şubat 2023 21:31 Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş sahasında Antalya Spor'la karşı karşıya geldi. Sağ 19.00'da başlayan mücadeleyi Hakem Abdülkadir Bitigen yönetti. Bol pozisyonun olduğu ve son dakikalarda Cenk Tosun'un penaltı kaçırdığı mücadelede gol sesi çıkmadı. Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı. Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında ertelenen maçta Antalya Spor ile karşı karşıya geldi. Taraftarların tribünleri doldurduğu karşılaşmada ülkemizde meydana gelen deprem faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız unutulmadı. Beşiktaşlı taraftarlar 0-4, 17'de sahaya oyuncak yadırdı. Görevliler, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmesi için oyuncakları çuvallara doldurdu. O sırada staptan Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı çaldı. İki kez ertelenmişti. 13 Kasım Pazartesi günü oynanması planlanan Beşiktaş-Gantalya Spor karşılaşması, aynı gün İstanbul'da düzenlenen terör saldırısı sebebiyle 14 Şubat Salı gününe çekilmişti. 6 Şubat günü ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle bu karşılaşmanın günü 26 Şubat Pazar oldu. Cenk penaltı kaçırdı. Bol pozisyonun olduğu mücadelede savunma arkasına hareketlenen Cenk, kaleci Ataberk'in müdahalesi ile yerde kalınca penaltı kararı verildi. Topun başına geçen Cenk Tosun, penaltıyı kaçırdı. Beşiktaş galibiyete hasret kaldı. 2 maçtır galip gelemeyen Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı. 39 puanla 4. sırada yer alan Şenol Güneş'in takımı, 24 puanla 13. basamakta bulunan Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalya Spor'a karşı 1 puan almakla yetindi. Gezal ısınırken sakatlandı. Beşiktaş'ta Antalya Spor maçı öncesinde Racip Gezal şoku yaşandı. Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayacağı açıklanan Cezayirli kanat oyuncusu ısınma sırasında adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle son anda kadrodan çıkartıldı. Yıldız oyuncunun yerine de Ali 11'de görev yaptı. Yorumlar 500. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli seyir. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Teker bayinde raflara gö göz gezilen genç bir anda iş yeri sahibinin şak şakana çakayı sapladı. Bakın psikolojik psikoloji sorunları olduğu ileri sürülen 22 yaşındaki İbrahim Yıldırım gitti, Teker tekerbayde raflara baktıktan sonra bir anda iş yeri sahibine şakayla saldırdı. Onlar kamerayı yansırken salgıdan ise gözaltına alındıktan sonra tutlandı. Saldırıya uğrayan iş yeri ise durumunun kritik olduğu öğrenildi. Tekel bayinde raflara göz gezdiren genç, bir anda iş yeri sahibinin şakağına çakıyı sapladı. 26 Şubat 2023 21:26 Balıkesir'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 22 yaşındaki İbrahim Yıldırım, gittiği tekel bayinde raflara baktıktan sonra bir anda iş yeri sahibine çakı ile saldırdı. O anlar kameraya yansırken, saldırgan ise gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Saldırıya uğrayan iş yeri sahibinin ise durumunun kritik olduğu öğrenildi. Havran ilçesinde 23 Şubat'ta saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda psikolojik sorunları bulunan İbrahim Yıldırım, Mustafa Tüzün'ün 69 tekel bayisine geldi. Bir süre raflara göz gezdiren Yıldırım, aldığı çakıyı Tüzün'ün şakalına saplayıp kaçtı. Tüzün, kendi imkanlarıyla gittiği Havran Devlet Hastanesi'nden Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tüzün'ün durumunun kritik olduğu öğrenildi. Saldırı anları güvenlik kamerasında. Saldırgan ilk olaydan 30 dakika sonra ise Arif Dülger'in 23 işlettiği markete girdi. Kasaya gelip birkaç ürünün fiyatını soran Yıldırım aynı çakı ile Dülger'e saldırdı. Dülger yara almadan kurtulurken saldırgan yine kaçtı. İhbar edilen Yıldırım polis ekiplerince adresinde yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından Yıldırım adliyeye sevk edilip tutuklandı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Yıldırım'ın ilk önce tekel bayisine gelip eline geçirdiği çakıyı tüzünün şakağına sapladığı ardından markete gelip kasada oturan Dülger'e saldırdığı görüldü. Daha önce de müşteriye saldırmış. Arif Dülger, Yıldırım'ın daha önce de markete gelip müşterisine saldırdığını belirterek İbrahim Yıldırım'ı yaklaşık 3 aydır bu civarda görüyorum. Daha önce de iş yerime gelip bir müşterime yumruk attı. Akli dengesinin yerinde olmadığını tahmin ettiğim için dayak yememesi için koruyu, dükkandan uzaklaştırmıştım. Bu kez birkaç ürünün fiyatını sordu daha sonra saldırdı. Yine yumruk attığını sandım ama elinde çakı varmış. Ucuz atlattım ama diğer esnaf arkadaşım benim kadar şanslı değilmiş. Burada kaldığı sürede başkalarına da saldırdığını duydum. Kontrol altında tutulması gerekiyor. Başka insanlara da zarar verebilir diye konuştu. Tutuklandı. Durumun polise bildirilmesi üzerine çalışma başlatan ekipler İbrahim Ye'yi yerinde saldırıda kullandığı çakı ile yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Ye, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaynak DHA Yorumlar Haber ülkenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. Kızılay Başkanı Kerem Kırık Appap'a çadır satmalarının sebebini canlı yayın anlattı. Finansal sürekli için yapıyoruz dedi. Kahramanmaraş Merkez Depremi 3. gününde Kızılay'ın Şarkıcı Şarkı Harip Şarkı Levent'in kurucusu olduğu Appap derneğine 46 milyon lira karşılığında çadır sat döneği sürürken Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık canlı yayında iddialarda ilgili konuştu. Appap'a 2050 50 çadırı Maliyet fiyatıyla sattıklarını söyleyen Kınık, bu rutin bir işlem finansal süreklilik için kurumlara maliyetli satış yapıyoruz ifadesini kullandı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ahbaba çadır satmalarının sebebini canlı yayında anlattı. Finansal süreklilik için yapıyoruz. 26 Şubat 2023-21.05 Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. gününde Kızılay'ın, şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı öne sürüdürken, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, canlı yayında iddialarla ilgili konuştu. Ahbap'a 2050 çadırı maliyet fiyatıyla sattıklarını söyleyen Kınık, bu rutin bir işlem. Finansal süreklilik için kurumlara maliyetine satış yapıyoruz, ifadelerini kullandı. Merkez üstü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, binlerce insanımızı hayattan kopardı. 11 ili vuran depremlerde çok sayıda bina yerle bir oldu. 46 milyon lira karşılığında çadır satıldı. Çadır konusunda eleştirilerin hedefi olan Türk Kızılay, dikkat çeken bir iddia ile gündeme geldi. Depremlerin üçüncü gününde Kızılay'ın, şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı öne sürüldü. Kızılay Başkanı Kınık'tan canlı yayında açıklama. Konunun basına yansımasının ardından gözler Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kına'ya çevrildi. Kınık, iddialarla ilgili siyenen Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Finansal süreklilik için maliyetine satış yapıyoruz. Kızılay'ın çadır satmasının rutin bir işlem olduğunu söyleyen Kınık, 2050 çadırımız Ahbap'a maliyet fiyatıyla teslim edildi, onlar da Afad'ın gösterdiği yerlere sebretti. O alınan maliyet bedelleri yine vatandaşın hizmetinde kullanılıyor. Bu rutin bir işlem. Finansal süreklilik için kurumlara maliyetine satış yapıyoruz. ''Uluslararası afetlere destek verebilecek hem BM'ye hem de Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'na, Milli Savunma Bakanlığı'na bu çadırları üretip satıyoruz ki finansal sürdürülebilirliği ve kapasitenin korunabilirliği mümkün olsun.'' ifadelerini kullandı. Bu çadırlar yine vatandaşlarımıza gitti. Kınık sözlerini şu şekilde sürdürdü. ''Birinci sorumluluk afadımızda olmak üzere bütün dünyanın çadır stokunu seferber etmek için çalışıyoruz. Çok hızlı bu sürecin çözülmesi için bağlantılar yapıyoruz.'' Ahbap bir bağış almış ve bunu bir beden üzerinden verecek. Biz daha düşük maliyette sahaya seferber ettik. Bu çadırlar yine vatandaşlarımıza gitti. Burada herhangi bir kötü niyet aramaya gerek yok. Ahbap bunu talep etmese biz yine çadırı Afa'da teslim edecektik. Kızılay'ın bir iştiraki. Konuyla ilgili...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 Ahbap Derneği de Kızılay'ın yurtdışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2050 Çadırı Afet'in ilk günlerinde Kızılay Çadır Tekstil Aşe'den maliyetine tedarik ederek Afad'ın gösterdiği yere sevk edip depremzedelerin hizmetine sunmuştur. Ahbap ve Kızılay'ın işbirliği ahlakidir. Kızılay Çadır Tekstil Aşe'de Ahbap Derneği'nden aldığı kaynağı çadır hamadde tedariği için ayırmış ve üretilecek çadırları da Kızılay aracılığı ile ücretsiz olarak depremzedelerin istifadesi için planlamıştır. Kızılay Çadır tekstil anonim şirketi gerek günlük bin çadır imali gerekse ithalat ve yurt içi fason imalat ile AFAD'a barınma desteği vermeye devam etmektedir. Ahbap ve Kızılay'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir. Kızılay, Afat için çadır imalatına kesintisiz devam etmektedir. Şimdiye kadar Afet bölgesinde AFAD 337.727 çadır kurmuş ve ilave 100.000 çadırı da kurmaya devam etmektedir.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 Ana haber biterimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir. Bu uh, ekranlarda değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Beşiktaş Antalya Spor maçında duygu olanlar yaşandı. Cenk Tosun hüngür hüngür ağladı. Beşiktaş Antalya Spor karşılaşmasında tarihi görüntü ortaya çıktı. Taraflarına depremiz çocuklar için 14 17'de, 10 girlik de 4'ü 10 girlik geçe sahaya oyuncak yağdı. Bir başkadır Bey'in Memleketli şarkısının çalmasıyla oyuncular ve taraftarlar gözyaşlarına tutuldu. Hüngür düngür ağladı. Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun ise yürek yüreğe dokundu. Beşiktaş-Kantarya Spor maçında duygu dolu anlar. Cenk Tosun hüngür düngür ağladı. 26 Şubat 2023 20:52 beşiktaş Antalyaspor Spor karşılaşmasında tarihi görüntüler ortaya çıktı. Taraftarlar, depremzede çocuklar için 0-4, 17'de sahaya oyuncak yağdırdı. Bir başkadır benim memleketim şarkısının çalmasıyla oyuncular ve taraftarlar gözyaşlarını tutamadı. Üngür, hüngür ağlayan Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun ise yüreklere dokundu. Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında ertelenen maçta Antalya Spor ile karşı karşıya geldi. Taraftarların tribünleri doldurduğu karşılaşmada ülkemizde meydana gelen deprem faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız unutulmadı. Sahaya oyuncak yağdı. Beşiktaşlı taraftarlar 04-17'de sahaya oyuncak yağdırdı. Görevliler deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmesi için oyuncakları çuvallara doldurdu. O sırada stat'tan bir başkadır benim memleketim şarkısı çaldı. Cenk ve Mav'ım ağladı. Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun ve Gaziantep FK'dan transfer edilen Mabim, gözyaşlarını tutamadı. Hüngür hüngür ağlayan Cenk, herkesin yüreğine dokundu. Cemali yürek yaktı. Antalya Spor'un hataylı futbolcusu Cemali Serpel, deprem anında yaşadıklarını maç öncesinde anlattı. İzleyenler duygusal anlar yaşadı. Yorumlar Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Altasay Alanya Spor maçına gol yağmuru oldu ya. Dünya yıldızı Zinalo Şov yaptı. Depremizlere yardım için oynanan maçta Altasay Alanya Spor 4-2'lik skora mağlup etti. Son anlarda oyuna giren yeni transfer Nikola Zanilo attığı şık golle ve ortaya koyduğu performansa tam nota. Galatasaray-Malanya Spor maçında gol yağmuru. Dünya Yıldızı Zaniolo şov yaptı. 26 Şubat 2023-2047 Depremzedelere yardım için oynanan maçta Galatasaray, Alanyasporu Spor'u 4-2 lik skorla mağlup etti. Son anlarda oyuna giren yeni transfer Nikola Zaniolo, attığı şık golle ve ortaya koyduğu performansta tam not aldı. Spor Toto Süper Lig'e hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, depremzedelere yardım amacıyla Alanya Spor'la dostluk maçı oynadı. Bol gollü maç. Galatasaray, Akdeniz ekibini 4-2 lig skorla mağlup etti. Yeni transfer Zaniolo golle tanıştı. Yıldız ismin performansı ve golü taraftarı mesletti. Perdeyi Alanya Spor açtı. Alanya Spor, 17. dakikada Kavaleo ile öne geçti. Rasica 31 de skoru eşitledi. Aslan, 69'da Barış Alper ve 77'de Berkan ile bulduğu gollerle maçı 3 1 -e getirdi. Eduardo 90'da skoru 3-2 yaptı. Maçta son sözü Zaneoğlu söyledi. Görüntü TV8. Siftah yaptı. Aslan'ın Roma'dan 15 milyon euroya transfer ettiği 23 yaşındaki Yıldız, 80'de Berkan'ın yerine oyuna girdi. 93'te Kerem'in orta sahadan attığı pasa adeta ok gibi fırlayan Zaneoğlu, kaleciyi çalınlayıp şık bir vuruşla boş kaleye topu gönderdi. Aslan maçı 4-2 lig skorla kazandı görüntü TV8 yorumlar 500 ama haber ülkemiz değerli izleyenler bu haberimizde sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber olan tarikhaber.com'a çok teşekkürler efendim. Sitemizde yer alan reklamlara da tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzulu ve daha depremsiz bir Türkiye ile uyanmak dileğiyle yaklaşma deriz hocam.